İlaçlar nasıl bulunur? Önce bundan bahsetmemiz gerekiyor. Geçelim altıncıya. Şimdi ben bunu biraz e, hikayeleştirdim. E, burada bizim e, Samsun'daki köyümdeki fındıklığı görüyorsunuz. Şöyle hikaye var, anlatacağım size. Atıyorum ben işte yazın e, Ağustos gibi fındık toplarken yerde e, mavi bir çiçek görüyorum. Diyorum ki bu ne kadar güzel bir çiçekmiş. E, sonra bir sonraki sıraya geçin diyorum. O, çiçeği diyorum ben bu çiçeği alayım. Ee, bunun içindeki şeylere bakalım. Ee, bizim işimize yarayacak ilaç olabilecek bir e, madde var mıdır acaba? Bunun içindekilere bir bakayım diyorum. Laboratuvara götürüyorum bunu. İçindeki şeyleri araştırıyorum. Çok basit de anlatıyorum. Bunlar aslında çok kompleks şeyler e, yapılması gereken şeyler. Şimdi, bir sonraki saate geçelim. Ee, diyorum ki ha, bu güzel bir madde var bunun içinde. Güzel bir molekül var. Bu molekülü ben ayrıştırayım. Ve buna bir isim vereyim. İşte isminde de GB010520 olsun diyorum. E, bu madde artık ben şey yapabilirim, deneyebilirim. E, atıyorum işte ne olsun? E, damarları genişleten e, alfa bir reseptörlerini inkive eden bir şey olsun bu. Hı hı. E, ben bunun damarları genişletip genişletmediğini merak ediyorum. Bunu nasıl yapacağım? Öncelikle hücre çalışmaları yapmam gerekiyor. Hücreler üzerinde tek tek bütün hücrelerde nasıl etki ediyor onu bilmem gerekiyor. Bir sonraki saniye zaten ondan bahsediyoruz. Evet. Hücre çalışmalarında e, yıllar boyunca Binlerce farklı test yapılarak hücreler üzerinde bu bizim GB maddemizin nasıl etki ettiğini bulmaya çalışıyoruz. Bunları yaptıktan sonra diyoruz ki ha, tamam bu benim elde ettiğim molekül gerçekten şu şu işleri yapabiliyor diyorum. GB'yi de bu, unutmayalım adımıza ilaç bulunuyor yani. Gelecek evet. <gülüyor> <gülüyor> ee, diyorum ki ha, tamam bu, bu işi yapıyor güzel artık e, biz bunu biraz daha ileri aşama şeylere, e, deneylere sokabiliriz bu ilacı. Dados, pardon, bu molekülü ilaç olmadığınız. Ondan sonra hayvan çalışmalarına geçiyoruz. Hı hı. E, hayvan çalışmaları için öncelikle şunu belirtelim e, bir sorun olmasın. E, çok ciddi etik izinler almak gerekiyor. Hayvanların kesinlikle zarar görmeyeceği e, canını acımayacağı şekilde e, çalışmalar yapılıyor. E, özellikle bizim gazi üniversitesinde çok çok katı, hani hiçbir şekilde ee, şey yapamıyorsun, ne denir? Ee, fazladan hayvan kullanmadır, hayvanların e, gereksiz e, zarar görmesidir vesaire. Bunlara izin vermiyorlar. Evet. Güzel çalışıyor. Yani, Türkiye'de de güzel çalışan bir etik sistemi var hayvan çalışmaları için. Hayvan çalışmalarına geçiyorlar. Burada da bakılıyor ki işte bu molekül e, tamam hücrede bu işi yapıyordu ama e, vücutta bu işi gerçekten yapabilecek mi? Çünkü vücut çok kaotik bir sistem. Hani, sen hücren de işte sadece damarın belli bir hücresini, endotel hücresini çıkardı Ama hayvana bunu verdiğimizde gerçekten o hücreye kadar ulaşabilecek mi o molekül? Oraya gidene kadar başına neler gelecek? İşte karaciğerden geçerken herhangi bir değişmeye maruz kalacak mı? Ne kadar emilecek? Başka yerlere gidip orada mı birikecek? Vesaire diye bir sürü farklı şeyine bakıyorsun hayvanlar üzerinden önce. Şimdi öyle de bir şey var değil mi hocam? Nerede gittiği de önemli. yani. Evet e, nereye gittiği önemli. Kaç geliştirirken... Nerede sindirilsin bu? Midede mi sindirilsin? Ağzı evet, mı? Evet, o da ayrı bir şey. Değil mi? Hı -hı. Evet. Çok fazla çeşitli e, şey var. E, i̇lacın etkisini değiştirebilecek mekanizma var. Bunları da işte hayvanlar üzerinde önce dinliyoruz ve belirli bir aralık oluşturuyoruz. İşte şu aralıktan itibaren şu e, konsantrasyondan itibaren ilaç etki etme, e, pardon, molekül etki etmeye başlıyor. Hı -hı. Şu konsantrasyondan itibaren zehirlenmeye başlıyor. Belli bir aralık buluyoruz. Giriş bunu anlatmıştık. Oluyor, ee, her şeyin psikolojisi ikinci sezona bakarsanız bizim YouTube kanalında Hı -hı. farmakolojiye giriş anlatmaya çalışmıştım ben. Biraz cahilce de olsa. Osman Şimdi hocamız standart. da o gün chatteydi hiç unutmuyorum. Destek evet. olmuştu bize. Nasıldı hocam? Orada bir hata var mıydı? İyi miydi? Yok gayet güzeldi. Ben beğenerek izlemiştim. Işte. Ona göre gönül rahatlığıyla tavsiye evet. ediyorum. Orada biz hani İlaç neye denir vesaire işte bu ne kadardan sonra etki ediyor yarılanma süreleri falan o detaylı merak edenler oraya yollayalım. Bunu izledikten sonra ona da bakabilirsiniz. Peki hocam ben şeyi soracağım burada fareler kullanılıyor daha çok biliyoruz. İşte İngilizcesinin aslında rat Türkçesi sıçan mı diyelim çok da hoş bir kelime değil ama. Şöyle evet. e, fare dediğimiz şey e, İngilizce'de mouse. Hı hı. Mice, sonra, mice diye de yazılıyor. Hı hı. E, bir de sıçanlar var onlar çok daha büyük 2-3 kat daha büyük bizim hı hı. kullandığımız farelerde. Onlar da rahat. Laham yani faresi mi diyelim var. ne diyelim? Aynen laham faresi diyebiliriz. Evet. <gülüyor> Aslında aynı tür değil. Muhtemelen e, taksonomik ismi çok farklıdır. Hmm. Boyut olarak laham faresi boyutuna diyebiliriz ama. Evet. Peki tavşan koymuşsunuz <gülüyor> yani sırf fare dışında başka ne hayvanlar tabii, koymuşsunuz? Tabii, yani. e, yapacağımız çalışmaya göre mesela göz çalışması yapacaksak e, gözleri bizim gözümüze daha yakın olduğu için tavşanları kullanabiliyoruz. Hmm. E, ortopedik çalışmalarda kemikleri daha büyük olduğu için yine tavşan kullanılabiliyor. E, yanlış hatırlamıyorsam, e, ideyle alakalı, yanlış hatırlıyor olabilir, şeyleri kobaylarda kullanıyoruz. Kobay dediğim şey aslında bir fare türü. Yani hmm. e, kobay olarak kullanmak şeyi oradan gelir. Ha, evet, beni kobay yaptın derler ama aslında bir farenin evet, aslında türü. Türü, evet. E, farklı şeyler var, hani köpeklerde kullanılabiliyor. E, bu daha çok e, davranışsal şeylerde yanlış bilmiyorsam. E, maymunların kullanılığı, tabii bunlar gitgide daha pahalı olduğu için Türkiye'de bizim yapabildiklerimiz daha çok küçük hayvanlar üzerinde çalışmalar. Evet. Bir de bu şey değil, değil mi hocam? Onu da söyleyelim. Hani yine Hı -hı. doğru bilinen yanlış. Bizim e, psikoloji bölümü kullanacağı zaman bile hani biyoloji bölümünden almaya uğraşıyorduk biz. Vermiyorlardı. Yani siz bahsettiniz başta da hani bu hayvan sokaktan alınan hayvan değil. Yani yok, o laboratuvarın öyle. envanterinde olacak, orada duracak, kayıtlı kuyutlu hayvan. Evet, evet. Yani hadi bir de köpekle yapalım değil. Yoksa yok, yok. köpek, yapamıyorsunuz gibi bir durum. Evet. Ya, o hayvanların özel e, bu iş için üretilmesi gerekiyor aslında. Hı. Onlar için de sertifikalar var. Yani o laboratuvarın o sertifikaya sahip olması lazım. hayvanlara yetiştirebilip çoğaltabilmesi için. Hani ben iki tane bir dişi bir erkek alayım, o hayvanları çoğaltayım diyemiyorsunuz. Hani hepsinin belli kriterleri var. Yani çok ciddi etik şeylerine uymak gerekiyor bunları yapabilmek için. Yoksa yapamıyorsunuz. Çalışmak için de mesela ben kendimle çalışmak için bunun etik onayını aldım. Bunun eğitimini aldım yani yoksa çalışmasını yapamam. Orada soruyorlar tabi ne kadar kullanacağım zarar veriyor musun korkutuyor musun tabii, tabii. nasıl besleyeceksin. E, Aynı çok ayrıntılı, detaylı. Hani bunu söyleyen evet, belki evet. hayvan aktivisti izleyenlerimiz varsa. Evet <gülüyor> benin hani... aklıma geldi o yüzden özellikle belirtilim dedim. Evet evet. Çünkü şey yani gerçekten ben e, o bakımdan özellikle kendi üniversitemi ve Türkiye'deki diğer üniversitelerde muhtemelen öyledir. Ben takdir ediyorum gerçekten ciddi iş yapıyorlar, çalışıyorlar yani. Hatta bazı hocalarımız isyan edebiliyor yani işimiz aksıyor, gecikiyor falan diyor çok kas, çok katılar falan diye. Hı. Ama ben e, takdir ediyorum açıkçası. Evet. Buradan insanlara geçelim isterseniz. Evet e, bir sonraki slayta da insana geçeceğiz. Şimdi belli bir aralık belirlemiştik biz. Şimdi bu e, hayvandan insana geçme olayı bizim en çok zorlandığımız ve moleküllerin en çok elendiği kısım olarak düşünebiliriz. Hatta sırf bunun için ayrı bir e, uzmanlık alanı var. Buna translasyonel tıp deniyor, çevrimsel tıp Türkiye'si. Hmm. Hayvandan denenen e, şey molekülleri insanda da deneme e, durumuna getirme şeyi hmm. uzman. Kes uzmanlık mıdır bu? Tam bilmiyorum ama hani bunun için hani bir isimlendirme var yani trans e, çevrimsel tıp diye hmm. e, önemli bir şey yani bu. Ve burada çok fazla molekül kayboluyor. Asıl e, bu geçiş aşamasında zorlanıyor yani şeyler araştırmacılar. Bu geçişi yaptıktan sonra bizim e, insanlar üzerinde deney yapabiliyor hale geliyoruz artık. Bunların da kendi içerisinde fazları var. İşte önce hani bunun ayrıntısına çok girmeye gerek yok herhalde. Önce sağlıklı insanlarda deniyoruz. Hani e, bir zarar verecek mi e, belli şeyini bulmaya çalışıyoruz. Doz aralığını bulmaya çalışıyoruz vesaire. Ondan sonra gitgide e, sayısı artacak şekilde hasta insanlar üzerinde denemeye başlıyoruz. En son e, binlerce hasta üzerinde denendikten sonra... Ee, ve tabi çok fazla e, test yapılıyor bu süre içerisinde 5000-10000 ee, bin, bin hasta üzerinde en son denendikten sonra e, ilaç piyasaya sunulabilir hale geliyor. Bütün bu aşamalardan, bütün bu testlerden geçebildiyse eğer yani e, bir molekül, ilaç olana kadar birçok farklı testten birçok farklı deneyden geçiyor. E, o yüzden aslında güvenilir. Klinik çalışmalarının Hı -hı. fazlarını da söyleyelim aslında. Çünkü şöyle yani söyleyemler kısaca. Çünkü şu tamam, anda tüm dünyada işte bu aşı geliştirmeleri var. Evet, ne kadar sürecek? İnsanlar şeyi anlamıyor. 18 ay sürer mi? 1,5 yıl sürer mi? Koskoca Hı -hı. tıbbi ilaç bulamadı şu işe falan gibi Aynen. yaklaşımlar oluyor. Tabii ki duygusal da olarak hani yaralıyız. Hı -hı. E, oradaki o faz 1, faz 2, faz 3 dediğimiz yani klinik çalışmaların ne olduğunu Hı -hı. aslında diyebiliriz. Bugün de hatta biz hemen size sözü vermeden Burak Çankaya diğer kurucumuz hatırlatıyor bana. Bugün saat 5'te de aynı zamanda yine bu kanalda ilaçların hedef proteinlerde sanal taramalarını anlattı Serdar Durda hocamız. Onun da kaydını kanalımızda bulabilirsiniz. Hani orada da ilaç geliştirmeden bahsettik aslında. Klinik faz çalışmaları insan çalışmaları da aslında 4'e ayırıyoruz ama ilaç çıkmadan 3 faz sürüyor. 3. fazdan sonra ilaç piyasaya sunuluyor. 1. fazda ee, az sayıda sağlıklı gönüllü üzerine çalışılıyor. İşte 50 kadar kişi veya 100 kadar kişi üzerinde. Ee, bunlara da bakılırken e, sağlıklı kişilerin gibi zararlı şeyleri olacak ilacın. Ve ilacın e, vücuttaki yolculuğunu anlamaya çalışıyoruz. İşte ağızdan aldık, nereden emildi, nereye gitti ilaç, e, bir yerlerde birikti mi, atılırken ne kadar süre sonra atıldı. Bu gibi şeyleri öğrenmeye çalışıyoruz. Farmakokinetik deniyor bunlara. E, i̇lacın e, insan vücudundaki yolculuğu diye Özetleyebiliriz yani herkes anlayacağı şekilde. Yani sağlıklı insanlarda bunlar gönüllü tabii ki. Hani kimsenin haberi olmadan bir şey yapılmaz. Ee, i̇nsanlar gönüllü oluyor ilaçlara çalışmak için. Buradan geçerse eğer herhangi bir sorun olmadığı gözlemlenirse ikinci faza geçiyoruz. Burada az sayıda hasta insan üzerinde çalışıyoruz bu seferde. İşte 500 kadar kişi olabilir veya 1000 kadar kişi de olabilir. Ee, bunda da yine işte ilacın tam e, doz aralığını bulmaya çalışıyoruz. Yine aynı şekilde farmakokinetiğini yani ilacın e, vücuttaki yolculuğunu öğrenmeye çalışıyoruz ve hastalığı ne kadar iyi geliyor, ne kadar dozdan sonra hastalığı iyileştirmeye başlıyor vesaire bunları görmeye çalışıyoruz. Üçüncü fazda ise çok sayıda hani bir e, binden belki de beş binden fazla insan e, hasta insan üzerinde denemeye başlıyoruz ilaçları. Artık burada da şeyleri görüyoruz. Hani nadir yan etkiler var mı? Mesela 5000'de bir görülecek bir nadir yan etkisi var. Sen onu 500 haftada çalışırken göremeyebilirsin. Ama 5000 hastalığa çalışırken görebilirsin o yan etkisini. Bunları bulmayalım bir anla. Burayı bir daha e, vurgulamak istiyorum. Hı hı. Yani zaten bir, faz bir o, bir o zaman ilacın bir zararı var mı? Çalışıyor çalışmıyor değil. Yani çalıştığını düşünüyorlar tabii ki araştırmacılar ama evet. molekülün, ilaç demin doğru molekülün. Evet. Bu molekülün bir zararı var mı? Önce bir onu görülüyor. Hı hı. Yani bu alındığında böyle insanları patır patır öldürüp işte delirtiyorsa vesaireyse şunu yapıyor bunu yapıyorsa zaten... Orda belli oluyor, oradan öteye geçmiyor. Evet. Her dediniz ki bu az az kişiyle yapılıyor çünkü niye büyük yatırım yapalım hani büyük insanlara riske atalım bir bilelim önce diye. Aynen. İkincisinde hastalar ee, bilir e, Birinci fazla bile. İlaç vücutta nasıl bir yol izliyor onu görüyoruz. Hı hı. Hani atılırken mesela kalıyor e, mu? Kaç gün sonra kaç gün sonra atılıyor? Yüze kaçça atılıyor? Bir yerlerde birikiyor mu? Beyine geçiyor mu? Mesela beyine geçip geçmemesi çok önemli bir kriter. Hı hı. Geçmesini isteyebiliriz. Beyin hastalıklarıyla ilgilidir. Geçmemesini isteyebiliriz. Hani bir ilaç e, atıyorum sadece benim e, mideme iyi gelmesini istiyorsam ben beynime geçip boşu boşuna beynimde enerji yapmasını istemem. Evet. Ve e şeyleri görüyoruz. İlacın vücuttaki yolculuğunu da görebiliyoruz yani evet yolcunun da anlıyor. İki de hı hı. iyi geliyor mu? Yani hı hı. mesela orada da şey var. Yani hı hı. E, sen iyi düşün iyi olsun. Placebodan iyi mi? Yani bir de o var. Yani, hı, aynen yani, zaten çalışmalar o şekilde Evet. E, yani onu içinde basitçe söyleyelim. Aynı renkte aynı benzer renkte içi boş. işte içinde etken madde olmayan hap veriliyor. Onu alandan daha mı fazla iyileştiriyor bu? Yani mi iyileştiriyor öyle. mu? Anlamlı bir iyileştirme anlamlı bir şeyi var mı? Üçüncüsüne dediğiniz gibi çok sayıda yapıyoruz. Çünkü bu yan etkiler her herkesde görülmeyebiliyor. Çok seyrek de görülebiliyor. İlaç prospektüslerinde hatırlayın. Şimdi yeni formatı çok güzel onların son birkaç yıldır. Ne diyor? İşte yan etkiler e, seyrek şu kadarlık, binle evet. bilmem ne arası, şu bununla bunun arası. Oralar onları nereden biliyorlar işte? Her ilaçta bu oluyor. Çünkü bu faz çalışmalarından, klinik çalışmalardan biliniyor. Evet hocam. E... E, o placebo karşılaştırma çalışmaları da şöyle. Eğer o ilacın e, başka bir ilacı yoksa, iyisi bu değerli oluyor. Ama halihazırda zaten kullanılan bir ilaç varsa, bu sefer daha değerli olan o ilaçla karşılaştırılan şeyler. Yani sen bir ilaç yaptın diyelim Halihazırda zaten bu hastalığı tedavi eden bir ilacımız var. Hani senin ilacın niye kullanalım diye? O halihazırda kullanılan ilaçla karşılaştırmalı e, araştırmalar, e, ilacın fazlarını geçebilmesi için daha değerli oluyor. Evet. Peki hocam bu sürecin hediyesi nedir? Yani nasıl nasıl oluyor bu hediyesi ne bu sürecin? Öyle soruyor. Ee, hediyesi derken şey için mi, üreten firma için mi soruyorsun? Evet evet, yani o sonraki slide'de siz yazmışsınız 5 milyon, 500 milyonla 1 milyar dolar arasında. Spoiler abi. oldu ama. <gülüyor> ee, Anlatarım Şimdi bir sonraki slide'e geçelim. Şu an 12 demeyiz. Ee, 13'teyiz. Onu 13 geçtik mi? Tamam. tamam. Ee, burada diyoruz işte, e, bütün bu süreç e, ilacı ben e, fındık toplarken e, çiçeği bulmamdan itibaren hastaların kullanabileceği ilaç haline gelmesi yaklaşık 10 ile 15 yıl arası sürüyor. Ve e, bu firmaya 500 milyonla 1 milyar dolar arası bir maliyete neden oluyor. Bu maliyetin içerisinde şeyler de var. E, denenip denenip sürekli e, yarı yolda takılan ilaçlar da. Hani atıyorum hayvanlar üzerinde denendi. A hayvanları direkt öldürülüyor. Bu zehirliymiş. Bu olmaz. Başka ilaç Hani bu takılmalar da sayılıyor bu paranın içerisinde. Çok ciddi paralar e, kaybediliyor. Hatta yakın zamanda Hangi firmaydı? Hatırlayamadım şu anda. Bir firma azdan ilaçlarını e, bulmayı fon ayırmayı kesti. Artık biz bu ilacın şeyini bulamayacağız. Çok zarar ettik. Bundan kar edemeyeceğiz diye o çalışmaları durdurdular mesela. Artık fonlamıyorlar. İsmini, e, firmanın ismini hatırlamıyorum ama. E, Vermiyor. E, zaten. Ne olur. Ne evet, olmaz. Doğru. Evet. doğru. E, yani çok ciddi maliyeti var. O yüzden ilaçlar çıktığında zaten eğer tek ilaçsa o. E, çok çok ciddi fiyatlara Hı. satılıyor ilaçlar. Hani bu nadir hastalıkların ilaçları zaten bilip görmüşsünüzdür. Ee, binlerce liraya belki daha fazla satılabiliyor. Rekabeti yok. Hem zor geliştirilir hem de Aynen. daha e, re, fiyat rekabeti yapacak bir şey yok başka ürün. Zaten patentleri o ilaçların. Ee, o patent süresi bitene kadar muadilleri üretilemiyor. Onun da işte patent süresi 20 yıl falan. Ama o patenti e, molekülü bular bulmaz almak gerekiyor. Yani ben o çiçeği kopardığımdan itibari gidiyorum. Ben bunun patentini alıyorum. Giderlerden hmm. birisi de o. Bana zora şansım ilaç olursa zaten o 15 yılda geçmiş oluyor. Benim patentimin bitmesine 5 yıl falan kalmış oluyor. Bu hmm. 5 yılda ne kadar kar edersem. Bu şekilde o önemli bir edelim. güzel. Çünkü mesela ibuprofen çok kullanılan bir işte e, ağrı kesici, ateş düşürücü, işte e, şey giderici, iltihap giderici diyelim basitçe. Şimdi i̇şte mesela bunun karşında parasetamol de var. Bunları üreten bir sürü firma var. Biz bunun farklı ilaç gibi evet. zannediyoruz. isimleri çünkü ticari ismi farklı. Yani o molekülün ismi başka bir şey değil mi? Yani molekülün ismi başka kutunun en evet. üstünde yazan ticari adı, of markanın yani Her, kola içiyoruz, evet. hepimiz kola içiyoruz işte Le Cola da var, Coca Cola da var Pepsi de var. Onun içindekiler formül neredeyse aynı. Aynen tepedekiler şey, hani ilacın adı diyeyim, işte Pepsi, Cola bilmem Coca Cola Hı -hı. ama içindeki içtiğin madde hepsinde aynı o altta da küçük olarak yazan, kutunun hemen başlığın altında yazan da etken maddesi. Dediğiniz gibi Hı -hı. o yüzden bunların farklı firmalar aynı maddeden ilaç üretebiliyor. Bu Demek ki o molekülün şeyi geçmiş herhalde dediğiniz gibi. Süresi geçmiş. Ee, şey, evet. O patent süresi geçtiğinde sonra diğer firmalarda aynı molekülü kullanıp kendi markasıyla basabiliyor o ilacı. Evet. Ee, geçebiliriz 14. slide'a. Tamam. Ee, İlaçın yolculuğu bu şekildeydi. Yani bir şey ilaç dememiz için bütün bu aşamalardan geçmiş olması gerekiyor. O yüzden aslında hani e, 10-15 yıl boyunca binlerce teste maruz kalmış, binlerce kişi üzerinde denenmiş ve etkisi olduğu ve zararı çok fazla olmadı kanıtlanmış şeylerdir ilaçlar ilaca güvenilirliği aslında buradan da anlaşılabiliyor. Hani biz ilaçlar ne kadar güvenilir biliriz sorusuna bir cevap olarak bunları düşünebiliriz yani. Hı hı.